Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit Oto tamir özel servis burası. Gördüğünüz gibi tabarasında yazıyor. Automatik kart servisi diye yazmış arkadaşlar. Çanakkale yolu üzerinde burası hemen Edremit'i çıkışta Akşaya'ya doğru giderken sol tarafta. Zaten birçok araba var bakın. Burası büyük bir dükkan, büyük bir tamir merkezi arkadaşlar. Boya kaporta tamir mekanik şanzıman, otomatik şanzıman işleri yapıyor. Her markanın özel işlerini, servislerini yapıyor. Bakın Mercedes, Volkswagen, Audi, Citroen, Peugeot, Ford, Toyota, BMW, Honda Hepsini yazmış arkadaşlar. Zaten bakın burada bir çalışanlardan bir tanesi var. Görüyorsunuz. Çalışıyor. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Yetkili zaten içeride. Yaptığı işleri de zaten söyledik. O da bize söyleyecek. Bakın mesela burada motorla ilgili bir çalışma var mesela. Mesela şu arabanın bakın görüyorsunuz. Ciğerini sökmüşler. Gördüğünüz gibi bunun şey herhalde bu değil mi? Evet. Değil mi? Tamam başka bir şey bakın arkadaş çalışıyor. Gördüğünüz gibi otomatik şanzıman mı bu? Evet. evet bunun tamirini yapıyor görüyorsunuz. Evet. Şimdi içeri doğru giriyorum. Yetkili zaten içeride. Evet. Bakın diğer arkadaşça gördüğünüz gibi. arkadaşlar Bakın bu arkadaş da burada bunun tamirini yapıyor Kaldıracak otoyu şimdi Gördüğünüz gibi Kolay gelsin Şimdi arka tarafa doğru ofise geçiyorum Yetkili zaten orada O bize söyleyecek e, Gerekli şeyleri Gördüğünüz gibi Şimdi ofise doğru geliyorum Denedim. Hayırlı işler kolay gelsin. Merhabalar. Arka Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben dükkanı gezdim. Yaptığınız işleri söyledim ama istersen beraber yine söyleyelim. Boya, kaporta, şans, otomatik şanzıman, mekanik, motor. Evet. E, markaları söyledim ben tabalarınızda zaten markalar yazıyor. Onların özel servisi bu işlerini evet. yapıyorsun. Evet, evet. Bunun haricinde boya, kaporta, şanzıman, motor başka evet. neler var? Sigorta anlaşmalarımız vardı. Ha, sigorta her anlaşmalı türlü, her tamam. Tür, her türlü, her türlü sigortalı, kaskolu, kaskolu dosya açımı kapanışı e, ücret talep etmeden kasku karşılığında araçlarınızı onarabiliriz. Mini onarım, kaporta boya e, pastacıları, elektrik. elektrik, ufak tefek elektrik hasarları da. E, mini onarım, Her türlü otomatik şanzımanda dahil her türlü sıkıntılarınızı gidermeye çalışırız. Tamam. Yani ...automatik kart serviyi tercih etmeniz yeterli. Evet. E, zaten zaten büyük bir firma. Bayağı da eski. Çünkü babadan devam eden meslek galiba. Evet, çünkü evet, babada evet, alım-satım yap, yapıyordu evet, galiba evet, değil mi? Evet. 2009'dan beri buradayız. Evet. Ee, e, bu yola çıktık. Her türlü ihtiyacı olan insanları... Yardımcı, yardımcı 7-24 hizmet var mı? 7-24 hizmet var. Ha Cep telefonları arayabilirler. Tabii tabii. Yolda kalsa e, çekici yardımıyla her türlü yardım. O da var. O da var. Yardım, yol yardım da var. Tabii. Saatin pek fazla önemi yok. Tamam. Yani ki insanlarımız... Zor durumda kalmasınlar. Al ödemeleri yeterli. Tamam. Telefon numaralarını söyler misin? Tabii ki. 532-130-2359 telefon numaramızdır. Her türlü e, şekilde bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Cep telefonu değil mi? Tabii ki. Tabii tamam. Ki. E, normal Her telefonu gibi. da söyleyiver. Ee, normal telefonumuz... 374 24 29 52. Ee, her türlü yardımcı olabiliriz size. Tamam. Edernemi yolu üzerinde evet. Çanakkale yolu üzerinde. Evet, Hastanesi sırasında alt yol olaraktan zaten girişte de tabelamız var. Tabela kocaman evet. gözüküyor. Evet, evet, ben çektim evet. videoda. Onun kenarında da tabela vardır. Oradan bizi görülebilir. Görülebilir takip şeklinde tamam. ulaşabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar duydunuz zilin sesini. Gerekli açıklamaları arkadaşımız yaptı. Ben arkada da orijinal bir araba daha var. Bakın görüyorsunuz resmini asmış. Biz izlemeye devam edin. Eğer yediremitteseniz söylediğimiz konularda bir ihtiyacınız varsa Aynen. buraya geliriz. Aynen. Teşekkür ederim birader. Hayırlı işler, kolay gelsin. Allah'a emanet olsun. İyi.